maydanoz turşusu nasıl yapılır öncelikle maydanozlarınızı aldıktan sonra iyice yıkayınız kalın saplarını ayırın ve sert olan bölümler hepsini atın bu şekilde kendinize doğrayın kavanoz şişelere vurabilirsiniz ee, sirke var. Su. Yarı sirke, yarı su olabilir. Ondan sonra sarımsak. Hepsini kendinizce aynı, aynı bu şekilde e, Şişede vurabilirsiniz. Pul biber koyun. Aynı normal turşu vurur gibi Yapabilirsiniz. Sarımsak, tuz, sirke, su. Fazla bir şeysi yok göz kararı ile yapabilirsiniz. Kavanoz şişelerde istediğiniz büyüklükte şişelere vurabilirsiniz. Pratik. Çok güzel bir turşusu oluyor. Size de tavsiye ederim. Bir hafta içinde oluyor. Ve yiyebilirsiniz. Hemen hazırlanıp yiyebiliyorsunuz Ve güzel bir turşu çıkıyor meydana. Hepinize tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.